CBL Ankara altın sezon 4. hafta mücadelesinde Hacettepe Üniversitesi ile strateji ve bütçe başkanlığı karşı karşıya geldi. Takımın da önemli sayılarına pay sahibi olan Ege Genç yanımda. Geçen hafta olduğu gibi bu haftada bambaşka bir Hacettepe Üniversitesi'ni bizlere izlettiniz ve her hafta da üstüne koyarak devam ediyorsunuz. Bugünkü mücadelede hem kendinizin hem de takımınız için neler söylemek istersiniz? Ee, dediğiniz gibi her geçen maç birbirimizi daha çok tanıyoruz. Yeni bir takımız. İyice birbirimize entegre olmaya başladık. E, ligi de çok istiyoruz. E, şampiyona finallere gitmeyi çok istiyoruz. E, elimizden geleni yapıyoruz. Bugün de çok güzel savaştık. Özellikle savunmada rakibe hiç boş hücum vermedik. E, çok güzel maçtı, eğlenceliydi. E, aynı zamanda sponsorumuz Serenas gruba ve dekanımız Deniz Hoca'ya da buradan çok teşekkür ediyoruz. Bu kadar Peki, teşekkür ederim. Sadece sen hücumda da yoktun. Gerçekten savunmada da önemli pay sahibiydin sayıların bulunmasında. Hem de e, Yiğit'le birlikte. Tüm takım oyuncuları bugün sahada sayı atmayı başarabildiler. Tüm takım adına da son mesajın. Rakiplerinizde neler olur? Valla geliyoruz. Gümbür Gümür geliyoruz. Çok istekliyiz. Çok enerjiyiz. Umarım herkes için e, güzel bir turnu olur. Teşekkür ediyorum. Daha teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum. Sevgili izleyiciler CHB'li Ankara altın sezon dördüncü hafta mücadelesine strateji ve bütçe başkanlığı karşısında Hacettepe Üniversitesi bambaşka kazandı. Gelecek röportajlarda görüşünceye dek hoşça kalın <Gülüyor> Sevgili izleyenler CHB'li Ankara altın sezon dördüncü hafta mücadelesi etimadenle devlet emir yolları arasında gerçekleştirip mücadeleyi kazanan takımsa Türkiye Cumhuriyeti devlet emir yolları takımı oldu. Takımdın da en Barbaros resmi Barbaros yanında. Barbaros gerçekten... Bizim karşılaşmayı kazanmayı bildiniz evet. ve bambaşka bir skorla da kazandınız. Neler söylemek istersin? Vallahi e, grupta iyi gidiyoruz şu anda. E, daha önceki Sebebe maçını almıştık. E, bu maçı da zaten almak istiyorduk. E, farklı kazanmamız ayrıca mutlu etti bizi. E, i̇nşallah haftaya Hacettepe maçına da çok iyi hazırlanmak istiyoruz. Kendimizi daha iyi bir yerde görmek için inşallah hedef maçı olarak onu seçtik. Umarım iyi bir galibiyet alırız e, veya iyi mücadele edelim. Burada olmak gerçekten çok güzel. Bu, bu organizasyonun içinde olmak çok güzel. Ee, i̇nşallah sakatlıksız bir şekilde e, yenilelim, yenelim önemli değil ama e, iyi mücadele edip güzel maçlar çıkarmak istiyoruz açıkçası. Asla ekip oldukça zorlu. Hacettepe takımından evet. bahsediyoruz. İlk karşılaşma onlarındı ve... Evet. Geçen hafta olduğu gibi bu haftada onlar da bambaşka bir skorla yendi. Şimdi artık o mücadeleyle ilgili ufak bir görüş almak isterdim. E Siz de bambaşka bir skorla yendiniz. İki bambaşka takım mücadelesinde bizleri nasıl bir mücadele bekliyor? Yani Hacettepe'de daha önce oynama şansımız olmadı. Bir Hazırlık maçında oynadık herhalde bir kere ama bambaşka bir kadroları var. Çok gençler, çok koşuyorlar ama biz de fena değiliz yani. Biz de iyi koşarsak inşallah başa başa çıkarırız diye düşünüyorum. Biz de klas TV olarak sizlere başarılar diliyoruz. Çok Sevgili izleyiciler günün ikinci karşılaşmasında Kazanan Takım etimaden karşısında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları oldu. 3. karşılaşmada görüşünceye dek hoşça kalın. Sevgili izleyenler CBB Ankara Altın sezon 4. hafta mücadelesi günün 3. karşılaşmasında Tır Tır Aktör takımı karşısında Ankara Diş Hekimler Odası takımı Hüsnü Aylan taraf olduğu yanında da Hakan var. Neler söylemek istersiniz? Bugünkü mücadele gerçekten kıyaslıyordu. Ardından Saza elinize aldınız ve mücadele bambaşka bir noktaya geldi. Tebrik ediyorum öncelikle ve sözü size bırakıyorum. Ee, çok teşekkür ediyorum. Yani gerçekten biz bu maçın çok zorlu geçeceğini biliyorduk çünkü e, Türk Traktör bu maça kazanmak için çıktı. Kazandığı takdirde gruptaki dengeler tamamen değişecekti ve grup sil başlarına dönecekti. E, koçumuz bu anlamda bizi uyarmıştı maç öncesinde ve ilk 25 dakika özellikle kafa kafaya gitmemiz gerektiğini söyledi. Sonrasında da güzel oyun baskılı savunma ve fast break hücumlarıyla birlikte maçı koparabileceğimizi bize soyunma odasında maçtan önce söyledi. Biz de bunu güzel uyguladığımızı düşünüyorum. Arkadaşlarım çok iyi mücadele etti. Gerek savunmada gerek hücumda gerçekten istediğimiz her şeyi yapabildik. Ee, ve sonunda da maçı kazandık. Ee, herkesin emeğine çok teşekkür ediyorum. Herkese tebrik ediyorum. Gerçekten çok güzel bir maç oldu. Sağ olun. Biz de sizlere başarılar diliyoruz. İlerleyen haftalarda sevgili izleyiciler günün 3. karşılaşmasında Ankara çekilme odası. Tür traktör takım karşısında galibiyetlerdi oldu. Dördüncü karşılaşmada görüşünceye de hoş geldin. Cebel Ankara Kurumlar Arası Basketbol Ligi'nin dördüncü haftasında dördüncü karşılaşma az önce tamamlandı. Asersan'ın üstünlüğüyle tamamlandı bu karşılaşma ve yanımızda Asersan'ın başarılı oyuncusu Berkay Bay. Berkay tebrik ediyoruz öncelikle. Sağ olun, teşekkür ederim. Neler söylemek istersin maçla ilgili? Güzel bir maçı oldu, farklı kazandık bugün. İlk yarıda iyi oyunumuz vardı. İkinci yarı biraz farkın açılmasıyla biraz tempomuz düştüğünü söyleyebilirim. Ama bizim için güzel bir galibiyet oldu. Sürekli farkı artırarak her periyotla baktığımızda devam ettiniz. Evet, evet. tüm maçlarda hedefimiz bu. Tüm sezon boyunca da bunu devam ettirmek istiyoruz. Ee, ya Biraz daha şeye, ligeye ısınmamız gerekecek gibi görünüyor. Daha biraz zamanımız var takım olarak. Evet, başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Hocam, Türkiye Hocam şöyle alalım sizi buyurun. Sizler neler söylemek istersiniz efendim? Vallahi bugün biraz setleri çalışmak istiyorduk. Çok şut kaçırdık. Yani istediğimiz performansı yakalayamadık. Genel olarak kazandık ama daha iyi olabilirdi diye düşünüyorum. Ee, yine de baktığımızda her periyotta sayıların farkına açılarak. Ama... Yani daha iyi şu düzlemiz olması lazım. Daha çok çalışacağız. Peki bundan sonraki maçlarda görüşmek üzere hocam. Teşekkür, Teşekkür ediyoruz. CHBL Ankara Kurumlar Arası Basketbol Ligi dördüncü haftanın dördüncü maçında Aysel oyuncu ve antrenörümüzle konuştuk. Birazdan tekrar birlikte olacağız. Cebeli Ankara Kurumlar Arası Basketbol Ligi'nde yine son karşılaşma az önce tamamlandı. TUSAŞ ve STM takımları arasında oynandı bu karşılaşma. Şimdi yanımızda TUSAŞ'ın antrenörü Aydın Okul var. Aydın yine çok güzel bir karşılaşma izledik. Neler söylemek istersin? Ya vallahi tribündekiler umarım heyecanlanmıştır. Biz heyecanlandık çünkü. Maça hızlı başladık aslında ama karşı takımın zon savunmaya geçmesinden sonra biraz bocaladık. Burada da ufak tefek, yani ben de aslında oyuncusuyum bu takımın ama elimden geldiğince yardım etmeye çalıştım. İnşallah sakatlıktan dönünce oyuncu olarak da katkım olur. Zona geçtikten sonra dört kısaya döndük, orada bir inme yakaladık ve maçı sonunu öyle getirdik. Mutluyuz, geçen sene yenilmiştik STM'ye, onlar da çok iyi bir rakip. Çok güzel mücadele oldu, onların da eline sağlık. Teşekkür ediyoruz, İnşallah. Bu gruptan namalip çıkıp ileride de yolumuza devam ederiz. Seni de en kısa sürede oyuncu olarak da görmek i̇nşallah, istiyoruz takımda. İnşallah. Bir, bir, bir, bir, bir, bir buçuk ayın var. İnşallah ondan sonra daha iyi olacak. Tebrik ediyoruz. Başarılar tamam, diliyoruz. Teşekkürler. Cb Ankara Kurumlar Arası Basketbol Ligi'nde haftanın kapanış maçı TUSAŞ ve STM arasında oynandı. Haftaya görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.